Evet arkadaşlar, Edremit'teyiz. Edremit, Akçay yolu üzerindeyiz. Akçay Caddesi'ndeyiz. Köseoğlu ısı tesisat malzemeleri diye bakın yazıyor yukarıda. Vitra Artama, Yetkili Servis diye tab arasında var. Burası eski bir dükkan. Yürüyen yer bahsesi, ürün yer ürün yer bahsetmesi çok geniş bir dükkan arkadaşlar. Zaten eski bir firma. Bakın malzemeleri görüyorsunuz. Hemen girişte hortumları görüyorsunuz arkadaşlar. Kuzey Mak'ın görüyorsunuz, logosu var. Güneş enerji sistemleri mevcut. İçeri içeri doğru girelim. Bakın yukarıda Polisan diye yazıyor. Kösoğlu Ticaret Polisan'ın bahiseyi. Şimdi içeri doğru giriyorum. Dükkana gezeceğim arkadaşlar. Ürünlerini sergileyeceğim size. En sonda telefon numarasını söyleyeceğim. Hemen sol tarafa geldik. Bakın sol tarafta CTSAT ile ilgili malzemeler var. Bakın Artama Vitre diye logosu var. Görüyorsunuz bataryalar. Duşakabim var. içinde bataryaları var. Yine karşıda Artama'nın logosu var. Stantı var. Görüyorsunuz. Klozetler var. Bunların satışı mevcut arkadaşlar hemen sağ tarafa doğru deniyorum manyetik kireç önleyici diye bakın burada yazıyor arkadaşlar yine Köseoğlu markası gördüğünüz gibi kireçli suya kesin çözüm diye yazmış arkadaşlar enerji tasarrufu sağlar kireç oluşumuna son Miramak ile kirece son sanayi tipi cihazların kullanım alanlarından bazıları diye buraya yazmış bakın gördüğünüz gibi Manyetik kireç önleyici arkadaşlar diye yazıyor burada. Vitra'nın yine logosu var bakın. Krozet kabaklarını görüyorsunuz. Banyo dolapları var. Alet çantalarını görüyorsunuz. Kırıcı, delici aletler var. Hurdavat bölümü de var arkadaşlar. Su motoru, hidrofor pompa, dalgıç pompa görüyorsunuz. Karşıda klimaları, klima kombi bunlar var arkadaşlar. Kalorfer tesisat, kalorfer kazanı var bakın. Kalorfer tesisat var. Jeneratör gördüğünüz gibi Sol tarafa dönüyorum. Yine CTSAT ile ilgili malzemeler, duşakabin malzemeleri bakın, duş malzemeleri. Şunlar su motoruydu değil mi abi? Su motorlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Ürün yelpazesi çok geniş biraz önce söylediğim gibi. Hemen sağda elektrikli el aletleri var. makaplar var bakın. Hırdavatlar var. Yine el aletleri var burada. İleride boyalar var. Hemen burada yine bataryaları görüyorsunuz. Sol tarafta yine Polisan'ın logosu var. Tinerleri var. Gördüğünüz gibi bakın Polisa'nın makinesi var burada da. Bu makinada istediğiniz tonda ve kalitede Polisa'nın ürünü yapılıyor arkadaşlar. Boyası teslim ediliyor. Sağ tarafta yine bakın tinerler var. Devam ediyoruz ileriye doğru. Pis su temiz su boruları var. Şimdi onlara doğru geliyoruz. Bakın her taraf dolu. Gördüğünüz gibi süzgeçleri görüyorsunuz arkadaşlar burada. Bağlantı elemanları var. Sol tarafta yine bakın Kaplinler var. Devam ediyoruz. Bunlar neydi abi? Vanalar değil mi? Evet. Yağmurlama ve damlama Sulama malzemeleri. Evet. evet. Tamam sulama malzemeleri de var arkadaşlar. Damla sulama malzemeleri. Vanaları görüyorsunuz. Fittings malzemelerini yine görüyorsunuz bakın. Aşağıda yine sulama malzemeleri, ekleme boruları mevcut. Devam ediyoruz. C-Testat ilgili bakın borular var burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan devam ediyoruz. Her taraf dolu malzemeyle bakın arkadaşlar. Bantları görüyorsunuz. Yapıştırıcı ürünler, silikonlar, bantlar. Burada bant grubu. Burası. Devam ediyoruz. Boya malzemeleri bakın fırçaları görüyorsunuz. Yine polisanın sprey boyalarını görüyorsunuz burada arkadaşlar. Sol tarafta spreyler, boyalar, sprey boyalar, yapıştırıcılar, silikonlar mevcut. Gördüğünüz gibi. Hemen şu aradan bakıyoruz. Boyaları görüyorsunuz arkadaşlar. Yine Polis boyaları var burada. Yine sol tarafta boya malzemeleri var gördüğünüz evet. gibi. Arkadaşlar dükkan çok geniş. Malzeme çok. Gördüğünüz gibi kredi kartı geçerli. Fiyatları uygun. Şimdi ben size buranın telefon numaralarını söyleyeceğim. Burası Akçay Caddesi'nde arkadaşlar. Edremit Sanayi hemen karşısında. Notar'ın üstünde. Otogar'ın altında. Öyle tarif edebiliriz. Telefon numarası 373-27-58-05-161-29-01'de cep telefonuna ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kredi kartı geçerli. Fiyatları uygun. Biz inşaatın malzemelerini hep buradan aldık arkadaşlar. Ustaları var. Aynı zamanda uygulamada yaptırabilirsiniz. Bakın ECA'nın logosu şöyle hemen gösteriyorum. ECA'nın logosunu gösteriyor burada. Evet arkadaşlar durum bu şekilde. Bizi izlemeye devam edin. Edirhamit'teyseniz veya Körfez'deyseniz çok geniş bir dükkan Ürün yer bazısı çok geniş. Buraya gelebilirsiniz. Bizi izlemeye devam ediniz.